Abi seçimim altı gün kaldı mı tamam. Bazı siyasi partilerin e, mitinglerine arabalarına, bürolarına saldırılar gerçekleşiyor. Evet. Bu seçim atmosferini nasıl etkiler? Bunlar çok kötü etkiler. Nasıl yani kötü etkiler? Hani vatandaşın düşüncesini değiştirir mi saldırı? Tabii değiştirecek, yoksa değiştirmeyecek mi? Yani bir hafta kalayım ya mu bu, bu saldırı bilmiyorum ney yani? O diyor ben bilmem şey yaptım Şimdi Süleyman Soğlu diyor ki, be, onlar öyle yapmış, bizim mitingimiz kıskanmış, kendileri birbirine saldırmış. Öyle bak, konuşmasına bak. Peki abi bu saldırılarda liderlerin dili etkili oluyor mu sizce? Bunlar etkili oluyor yani. Olması lazım yani. Liderler nasıl konuşması gerekiyor? Yo liderler insanca konuşması lazım ya. Yani. Eskiden yo mecliste de kavga edenler dışarıda da gelebilir birine ama şimdi öyle olmuş ki yani. Kardeş kardeşi birbirine düşman etmişler yani. Malmuz seçimi 6 gün kaldı ve bazı siyasi partilere saldırı oluyor. Bu saldırılar hakkında Sirt halkı ne düşünüyor? Ben tamamıyla bunu yapanların demokrasi dışı hareket ettiğini bir yerden direktif aldıklarına inanıyorum. Onun için seçimi kaybettiklerini anlayan herkes pisliğe bulaşır ve pislik yapar. Seçim atmosferini nasıl etkiler bu saldırılar? Bu... E Rakibin lehine iyi yönde etkiler. Rakibin yönünde. Liderlerin dil etkili bence, bence çok etkili. Zaten e, bu e, kötü dil diyeyim ben. Bu kötü dilin kullanılması e, üyeleri de etkiliyor. Onun için bu saldırganlık ruhu devam ediyor. Saldırılar gerçekleşiyor. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkiler? Bence bu Erdoğan'ın bitişidir. Bu son çırpınışıdır. Yani bir Türk bayraklı bir mitinge, takşir sopalı bir şey geliyorsa yani bizim düşünmemiz lazım yani. Bir bölüm terörist, bir bölüm devletçi. E terörist olan grubun elinde de Türk bayrağı var. Bunların elinde Kur'an, dilinde yalan. Bakın videoları görüyorsunuz. Nasıl eşyalar çıkıyor bak. Erçek erçek, bilmem ne, uyuşturucu, tecavüz, taciz, taciz. Rüşvet, dolandırıcılık yani biz bunları yaptığımız görüyoruz. Yani bunları görmemek için insan ya hakikaten aptal olacak ya da salak olacak. Bence bunlar aptallığı salaklığı değişmiş. Yani artık yani artık yeter ya. Yeter. Yeter. Sağ ol. Peki abi, liderlerin gibi bu saldırılarda etkili mi? Liderlerin bence ortasına ortasına şu an gerekiyor. şu an bence ülke tek bir adamın elinde olduğu için şu an hiçbir liderin sözü ya da herhangi bir şeyi kayda alınmıyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan var, başka kimse yok. Yani CHP gibi bir partiye de bugün taşlı bir sopa alıyor, yapılıyorsa spontanım. Sağolun. Liderlerin kin ve nefret söylemleri e, vatandaşa da yansıyor. Böyle olmamasını diliyoruz. Peki seçim atmosferine bu saldırılar nasıl etkiler? Seçim atmosferini saldırılar nasıl etkiliyor? Milleti bastırıyorlar. Dün e, burada Yeşil Sol Parti'nin... Mitingi oldu en ufandan sonra. Bugün Yeşil Sol Parti bu sirkte 100 bin oy alan bir parti. Meydanlarda 5 bin insan bile yoktu. Neydi? Bu hepsi korkudan dolayı gelemiyor vatandaşlar. Korkarak sindirmeye çalışıyorlar vatandaşları. Peki bu saldırılarda liderlerin dili etkili mi? Liderlerin dilisizce nasıl? Muhakkak zaten en büyük etki kin ve nefret söyleminden kaynaklanıyor. Bugün Ümit Özdağ gibi bir adam çıkmış, tutturmuş Kürtler, HDP şuradan buradan. İnsanları tahrik ediyorlar yani. Zaten büyük her şey liderlerin dilinin altından çıkıyor. Daha olumlu konuşmalar, daha olumlu bir atmosfer yaratmaları da bizzat kendi ellerindedir. Hepsi onlardan kaynaklanıyor. Halka huzursuzluk veriyorlar, başka bir şey yok. Liderlerin dili tabii önemli çünkü bir toplumu yönetiyorlar. Onların da ılımlı olması lazım, onların da birbirlerine karşı iyi niyet beslemesi lazım. Sonuçta bir bizleri yönetiyorlar, bir nefret diliyle, bir şeyle birbirlerine e, girdiklerinde tabi toplum da bir bundan etkileniyordur muhakkak. Ya tabi e, bu saldırıları hak edenler de var. Liderlerin dili saldırılarda etkili mi sizce? Etkili, evet. Yani etkili. Ya önde etki ediyor. Yani kimi lider vardır e, gerçekten e, yani düşünmeden açıklama yapar, düşünmeden e, şey yapar, savunma yapar. Kimse vardır empati kurarak. Bunun hepsi kendilerine artılı eksi olarak bir şekilde geri dönüş sağlıyor tabii ki de. Bazı siyasi partilerin seçim arabalarına, bürolarına ve mitiklerine saldırılar gerçekleşti. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkiler? Seçimi tamamen Erdoğan'ın lehine etkiler. İnşallah Erdoğan gidicidir. Bu saldırılar mesela belirli bir insanlar tarafından kaybedeceklerini azmedemedikleri için bazılarına para karşılığı herhalde, çoluk çocuğa para karşılığı. Yani o taşları atmasını söylüyorlar. Peki liderlerin dili saldırılarda etkili mi sizce? Liderlerin dili nasıl olması gerekiyor? Şu an mesela yani Erdoğan'ı ben yalancı olarak görüyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı yalancı olamaz yani. Bazı siyasi partilerin seçim bürolarına, arabalarına ve mitinglerine saldırılar düzenlendi. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkileyecek? Yani şu an iktidarda iktidar konusundan kötü etkileyecek bence. Diğer muhalefetler tarafından bence iyi yönde etkileyecektir. Çünkü halk dünkü olaylara tepki gösterdi. Liderlerin dili, yani o konuda hocam. hiçbir şekilde etkilemez. Milletimiz gider sandığa, milletimiz gider sanda oyunu kullanır. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbir şekilde etkisi olmaz. Bu şekilde ufak tefek şeyler olabilir, olaylar olabilir. Bunlar etkili olmaz seçimde yani. Peki Bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsun? E olur bunlar, olur normaldir yani. Şu anda, şu anda Türkiye siyaseti kutuplaştı. Normal böyle provokatörler olur, eylem yaparlar. Ama bunlar seçimi etkilemez. Halkımız dediğim gibi gider oyunu kullanır. Saldırılar bence kötü etkiler. Çünkü sonuçta demokrasi içerisinde yapılması lazım bir seçimlerin. Eğer ki bir seçim demokrasi içinde yapılmıyorsa o seçimin bence hiçbir faydası da ne ülkeye ne de vatandaşlara olabilir. Peki bu saldırılarda liderlerin dili etkili mi sizce? Tabii ki etkili. Yani siyaset biraz daha yumuşak dille olursa e, ırkçılık, genelde ırkçılığa karşı daha iyi olur. Bunları zaten onu yapanlarına da kınıyoruz. Bu yani insanlık dışıdır. Yani etkileme şeysi olmaz ya. Bence kimse fikrini değiştirmez bu saatte sonra. Peki bu saldırılarda liderlerin dili etkili mi sizce? Liderler nasıl konuşması gerekiyor? Ya zaten liderlerin yani barışçık bir dille konuşması gerekiyor çünkü barışçı bir dil olmadıktan sonra vatandaşı barıştıramazsın ki. Önce büyüklerin yani barışçı bir dille konuşması gerekiyor sonra vatandaşlara bir bire sızılmalı. ve kardeşçe bir şekilde kulkulu girip bize bir seçim yapılmamızı arzu ediyoruz yani. Seçim brolarından, mitinglerden araçlarla saldırılar gerçekleşiyor. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkiler? Hakkı bunlar hani yapılan provokasyonun üzerine olacağını tam olarak bilmiyoruz. Ama hakkını yazıyor. Yani şeyler olmaması gerekiyor. Savaşa girmiyoruz. Sonuçta bir seçime gireceğiz. Seçimden çıkacağız. Hani ülkemiz için hangi sahil ise gelsin. Gerek yok bütün şeylere. Çünkü tepedeki insanlar kendileri kendi çocuk çocuklarını okutuyorlar. A partisi de olsun, B partisi de olsun hiç fark etmez. Olan yine halkımıza oluyor. Yani bu tür şeylere gerek yok. Peki hocam herkes saldırılarla... gitsiz sandıkta şeyini gereğini yapsın. Aynen gönül kimden yanarsak oyunu versin. Herkesin aklı var, mantığı var, fikri var. Yani olgun bir insan bunlar düşünebilir. Gidip rahatlıkla oyunu kullanabilir. Gerek yok Peki hocam saldırılarda liderlerin dili sizce etkili mi? Liderlerin dili nasıl olması gerekiyor? Liderler daha yumuşak olması gerekiyor. Hani e, insanları uyararak hani provokasyondan insanları daha uzak tutarak şey yapabilir mesela nasıl söylersin? Bu tür olanı yaşamaması için uyarabilirler. Yani gerek yok bu tür şey.